Ben de şu dünyaya geldim, gel Emanetten bir don giymiş döndüm Sahibi çıktı da elimden aldım yerde boyun yaymış adım Sahibi çıktı da elimden aldım. yeride boyun yaymış adındın. Gurur yeride boyun yaymış adındın. Dostlar Boyar geldi geçti geri bakmadı Hendekleri kazdırdım sular akmadı Çok yuva bekledim cücük çıkmadı Boş yuva beklemiş yozguşa döndüm Boş yuva beklemiş uz kuş Çok yuva bekledim gücük çıkmadı. Boş yuva beklemiş uz kuş Hoşuva bak ne miş yüz boşadı Pis sultan avdalım bu dünya fayi Baştan başa kimler sürdü devranı Yarın bir çift sözü üşüttü beni Yüce dağ başında donmuş adı Yüce dağ başında donmuşa döndüm oh, Dostlarım Yarın bir çift sözü üşüttü beni Yüce dağ başında donmuşa döndüm Yüce dağ başında durmuş